Hayatımızın her yerinde televizyonla iç içeyiz. Televizyonumuz, evimizin en değerli yerinde konumlandırdığımız misafirimiz gibi. Gün ve gece boyunca ya biz ya da çocuklarımız her zaman televizyonla temas halinde. Etia Glass, düşük maliyetle hem televizyonunuzu dış etkilerden, hem de en kıymetli varlığımız olan çocuklarımızı televizyonumuzdan korur. LED ve LCD ekran televizyonlarınız Etia Glass'la normalden 8 kat daha fazla güvendedir. Birinci sınıf ithal malzemeden üretilen Etia Glass, 3 mm kalınlığında akrilik bir üründür. Çarpmalara, düşmeye ve darbelere dayanıklıdır. %100 şeffaftır ve asla görüntü kalitesini bozmaz, hatta bazı model ve ürünlerde ekran kalitesinin artmasını destekler. Etia Glass, 80 dereceye kadar ısıya dayanıklıdır. Cam gibi kesici, dağılan, yaralayıcı bir yapıya sahip değildir. Aşırı darbelere karşı dayanıklıdır. Güvenlik için görünmeyen şeffaf emniyet ipleri sayesinde televizyona tamamen sabitlenmektedir. Kurulumu ve montajı son derece basit ve kolaydır. Satışta olan tüm model ve markalarla uyumlu, her ihtiyaca cevap veren ebatlarda, Avrupa standartlarında üretilen et yagılasla şimdi evleriniz, televizyonlarınız ve özellikle de çocuklarınızı koruma altına alın. Son derece ekonomik fiyatlar ve taksit seçenekleriyle televizyonlarınızın ömrünü uzatırken çocuklarınız Etya Glass'la güvende. Etya Glass, Televizyon Ekran Koruma Paneli.